Türkiye mesela kendi bağımsızlığını gerçekten kazandığını düşünüyor musunuz? Mesela para durumunda bile Türkiye bu kadar sarsılmışken nasıl olur da Türkiye'ye bağımsız bir memleket ülke diyebiliriz ve Türkiye tekrardan bağımsızlığını kazanmak için bir mücadele vermesi gerekli mi? Dünyanın bu gerçeği eskiden beri bir Yahudül hobisi var. Daha önceki devletler sağcı oldu, solcu oldu, İslamcı oldu veya İslamcı olmadı. O Yahudül sürülmedi. Şimdi bizim devlet yönetimi çok Yahudül lobisine sürülüyor. Onlara çatmamak lazım. Anadolu'da bir söz vardır. Uyuyan köpeğe, ilana dokunma, kaldırız, kalkarsan millete saldırır diye. Şimdi yoksa İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor, füzeler yapılıyor. Çok güzel, memnunuz ama e, bu eskiden beri bir Yahudi lobisi var. Bu İngiliz Yahudisi dedikleri. Ondan sonra Amerika'da bunlar devlet yönetiminin arkasından duruyor. Bunlar eskiden beri İslam devletlerine saldırırlar. Bölerler, çeşitli olaylar, çeşitli olaylar çıkartırlar. Bunlar İslam'ın başına bela olan. Bunlar bunlara sürülmemek lazım. İslam'ın başına bela olan bugünkü rejimde değil mi? Laik ve demokrat rejim. Ya bu cumhuriyet kurulduğunda zaten layık dediler işte. Aslında bir nevi dinsizlik topyalandı, geldi. Fransa anayasası alındı şu anki Fransa Bizim bir anayasamız Fransız anayasasına çok benziyor. Ee, şu anda din ve devlet işleri ayrıldı denildi. Ondan sonra tabii yine dışarıdan 1853 İngiltere o zaman Rotterdam kilise izledikleri bir yer var. Orada İslam devletlerine halifeyi yıkmaya, Osmanlı'yı dağıtmaya yönelik takım çalışmalar yapıldı. O çalışmaların devamıydı bu. Daha öncesiz Rusya'yla biz çeşitli savaşlarımız oldu. İslam'ı dağıtmak için, Müslümanların başına bela olmak için çeşitli faaliyetler yapıldı. Sonra İngilizce, Yahudisi onlara sürünmemek lazım. Yoksa biz de biliyoruz İngilizler iyi değil, Amerika iyi değil ama sen onlara süründüğün zaman sana bela oluyor ümmeti dağıtıyor. Bak çoruk çocuk da boğuluyor. Kadın kız kaçırılıyor belli değil ne oldu. İşte senin camini basıyor adam botuyla giriyor. Senin en özelinde mahrem dediğin yere Cübbel Ahmet Hoca da söylüyor senin botuyla bastığı zaman olmuyor. Bizim maksadımız Bunlar Müslümanlara, İslam'a zarar vermesin. Onun için de onlara sürülmemek lazım diyoruz. Peki İsrail'den bahsediyorsunuz anladım. mı? İsrail'de var. Bu esas Yahudi lobisi var. Onlar yaptırıyor. Yani Yahudi lobisi çalışıyor demek ki. Kendi evet. inancına göre çalışıyor. E, bugünkü memleketin başındaki insanlar niçin çalışmıyorlar ya da bunların tuzaklarına niçin bir bir birey olarak, vatandaş olarak böyle bir tehlikenin farkında iseniz, devletin başındakiler hayli hayli bu tehlikenin farkında olup tedbirlerini almalı gerekli değil Onlar çalışan insanlar. Kendi inançlarına göre doğru yapıyorlar. Bugün Filistin'i işgal etmeleri kendi inançlarına göre doğru. Peki bugünkü Türkiye'nin acaba omurgasızlığı ya da istikrarsızlığı sistemiyle alakalı olabilir mi? Mesela bak İsrail dedik. İnancına göre Filistin'i işgal edebiliyor. Onları bir konuda cesaretlendiren, onlara güç veren inançları. Yoksa aksi halde böylesi katliamlar, böylesi felaketler, böylesi zulümler yapamaz. Peki bugün Türkiye'yi hareketsiz hale getiren resmen zincirleyen sistem değil midir bu laiklik Bu laikliği zaten şu anda değiştiremeyiz. Ne kadar değiştiriyoruz da desin. Sadece soruyorum yani. Evet. Öyle mi değil mi diye. Anadolu'da bir söz vardır. Cahil sofu şeytan masrafı olur derler. Şimdi bunlar bazıları, İslam'ı bilmeyenler bazıları da işte diyor ki sana para verilecek, güç verilecek deniliyor. Onun için bir takım işlere gözcümanlar. Ee, bu mesela. Kimden bahsediyoruz mesela? Şu anki hükümetten bahsediyoruz, sistemden mi? ambasadoru. Mesela Saddam Hüseyin'i e diyorlar ki 1978'de çağırdılar. Beyaz Saraya sana para vereceğiz, güç vereceğiz, şunları yap dediler. Bak ne kadar adam öldü. Burada sistem şöyle olmalı. Biz Müslümanız. Müslüman devletleri güçlü olmalı. Müslüman Müslümanı sever. Ee, Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Birbirine zarar vermez düşüncesi olursa e, o zaman İslam devletleri ayağa kalkar. Onun haricinde kalkmaz. Şu anda İslam nedir? Tebliğ dinidir. Peygamber Efendimiz geldi, tebliğ etti. Aşere-i oldu. Sahabe-i ikram oldu. 150 bin civarında sahabe-i ikram. Dünyaya dağıldı bunlar. 30 bin Mekke'ye medine'de kabri 140 binin İstanbul Sur diplerinden tutun. Çin'in o şey var Çin-Settin'in yakınlarına kadar mezarları bulundu. Bunlar İslam'ı anlatmak için, tebliğ etmek için dünyaya yayıldılar. Bu yine dış güçlerin oyunu birbirinize soru sormayın diyorlar. Sen şimdi Müslümansın. Sen bana anlatacaksın. Ben sana anlatacağım ki bu gençler yanılmasın. Sen bana sorma ben sana sormayayım. Dinsiz bir toplum oldu. Ki mesela? Noysuz olmayan bir toplum oldu. Ondan sonra inancından da gitti. inancı da gitti. Şu anda namusu da gitmiş durumda. Bir açıdan da adamlara bağımlı olmuş durumdayız. Bugün biz ne yapmamız lazım? Yeni yeni şu anda işte gençler anlatacak. Vedet sanayin gelişmiş olacak adamlardan biraz bağımsız olacak. Senin fikren etkileyemez. Ama şöyle bir şey. Biz mesela İslam'ı anlattığımız zaman ya da İslam'ın hakikatlerini anlattığımız zaman Kur'an ve sünnetle e, sistemle karşı karşıya geliyoruz. E, peki o zaman bu memlekette din özgürlüğü yoktur. Şu anda din özgürlüğü şöyle bir yandan var bir yandan da yok. Hangi yandan var? Hangi yandan yok? Onu istersek camiye gideriz. Peki, camiye gittiğimizi düşünelim. Camiye gittik mesela. Camideki imam Çıktı. Laik sistemin eline tutuşturduğu fetvayı okuduktan sonra orada gerçekten İslam anlatıldığını söyleyebilir miyiz? Ya da laik sistem istediği yere ''Şuraya kadar anlat, şu ayetleri anlatma'' dedikten sonra Allah Subh'ın şu ayetine muhatap olunmaz mı? Siz Allah'ın kitabının bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu ayet Yahudilere indi. Yahudiler de bir kısmını hayatlarına geçirip bir kısmını hayatından dışarıya çıkartmışlardı. E bugünkü topluma da baktığımız zaman biz İslami konularda, kurallarda mesela A ayetlerden birisi Allah Subh'ın kitabında devlet kademesinin Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesinden bahsediyor mahkeme kademelerinde Allah'ın kitabıyla olmasından gerekiyor. Çünkü siz diyor hiçbir şey değildiniz. Ben güneşi yarattım, bulutları yarattım, havanızı yarattım, suyunuzu yarattım, sizi yarattım, sizi, yarattım, sizi doğuran babanızı, annenizi, sülalenizi, cettinizi cübriyetinizi yaratmama rağmen e siz kalkıyorsunuz İsviçre'yi tercih ediyorsunuz, Almanya'yı tercih ediyorsunuz, sistem olarak da Fransa'yı Fransa'yı tercih ediyorsunuz, beni tercih etmiyorsunuz diyor. Bir Müslüman olarak biz bu durumda ne yapmamız lazım? Bugün oy kullanılarak da bizi bu sisteme batıl yanlı sisteme de davet ediyorlar. Mesela bugünkü oy kullanma dediğim düzen aynı Hristiyanların mesela bir şirk hainine çağırması gibi bir şey. Yani bugünkü insanların ideolojisi, fikirleri, demokrasi, layıklık dediği sistemle diyor ki gelin adam seçin. ya yani diyoruz ki biz Müslümanız. Yani siz tutmuşsunuz, bize diyorsunuz ki örnek söylüyorum gelin fahişeler nasıl ilişkiye girecekse onu seçelim diyorsunuz. E bu bize göre haram değil mi? Biz seçtiğimizde birileri fahişelerle e zina yapacaksa biz oy kullanır mıyız? E, Tabii oy kullanılacak. Allah diyor ki Allah indirdiğiyle hükmetmeyenler kafilerin ta kendisidir diyor. E bugünkü başımızda yolan insanlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyeceğini bile bile, böylesi büyük bir cürmü yapacaklarını bile bile biz nasıl seçeceğiz? Yani zina yapacaklarını bildiğimizde oy kullanmıyoruz. Hırsızlık yapacaklarını bildiğimizde oy kullanmıyoruz. İşte kumar oynatacaklarını bildiğimizde bildiğimizde oy kullanmıyoruz, e, içki içeceklerini ya da içki satacaklarını bildiğimizde oy kullanmıyoruz. Ama aslında bütün bu saydıklarımı yasa olarak yürürlüğe koyup ya da yöneteceklerini bile bile insanları seçiyoruz. Bu size bir Müslüman olarak çelişki değil mi? Ya bu az önce de söylediğimiz gibi tamamen e, bunlara uyabilmek veya tamamen bağımsız değiliz. Şu anda şeriatı getiremeyiz. Sizden bahsediyorum. Yani ben sediyorum ki siz ya da biz yanlış yolda isek, yanlış bir eylem yapıyor isek yanlıştan uzak dururuz. Hani ortada bir ateş yanıyorsa yanmamak için geri çekiliriz. İnsanlar o ateşin içerisine giriyor diye der miyiz ki? Ya bütün bu insanlar bu ateşin içine giriyor. Biz de hadi dalalım demeyiz. Bundan dolayı da bugünkü sistem resmen büyük bir ateş yakmış ve insanları şirke davet ediyor. Yani Allah diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. Siz oy kullandığınız zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyecekler. Peki Allah demiyor mu? Hüküm Allah'a aittir. Melik bendim, Rabb bendim. E siz bana oy kullanarak benim hükmümün yanında başka hükümle hükmedecek insanları seçtiniz. Bu da şirktir dediğinde ne diyeceğiz? O zaman ben de size bir şey söyleyeyim. Daha önceki yönetimlerle şu anki AK Parti yönetimini kıyaslar... Hangisi daha İslam'a yakın? Şu an AK Parti iktidarının baya baya Müslümanlara, baya baya muvahitlere zulmü aşikar oldu. Şöyle, baya şeriatı savunan, İslam'ı savunan, dava eden insanlar kendileri hakkında soruşturmalar başlatılıyor ve hapise giriliyor ve bu basına yansımıyor. Ben şöyle söyleyeyim, şu AK Parti gelmeden önce bir cami yıkılırdı, yerine şöyle bir bina dikilirdi veya boş kalırdı. Şu anda bak yine AK Parti camileri yaptırıyor. Biz cenaze namazı kıldırıyorduk, cenaze yıkıyorduk, imam yoktu köylerde. Yine büyük şehirlerde vardı. Çok camilere giderdik, imamlık yapardık mesela bedava parasız mesela şu gücü bıraktık arkadaşlar 15-20 dakika bakardı. Şu anda yine AK Parti bunlaraancığı yine imam var. Önce mesela Allah'ın kelamı ile ilgili bir şey konuşulmazdı. Biraz daha İslam mı size lazım? Tam İslam. Tam İslam lazım ama işte hemen getirmesi zor Peygamber Yine efendim... söyleyeyim, getirmekten bahsetmiyorum. Sizden bahsediyorum, bizden bahsediyorum. Siz bir birey olarak Allah'ın katına çıktığınızda size şunu söylemeyecekler. AK Parti son 20 yılda ne yaptı demeyecekler. Evet. Sen benim için ne yaptın diyecekler. Bu yüzden biz önemliyiz. Şu an sorduğumuz soruları genellikle sorduğumuzda böyle diyorlar. Ya şu şeriatı getiremez. Şu an şeriatın getirilmesine bahsetmiyoruz ki. Şu an biz bir birey olarak ne yapmamız gerekli? Şu anki durum diyoruz ya. Dediğiniz gibi çok zor bir durumdayız. Ama biz kendimizi korumamız gerekli. Gelip de o ateşin içerisine, o lağımın içerisine düşmememiz gerekli. Şunu da bitireyim inşallah. Bundan dolayı da biz doğruları Kur'an ve sünnete göre açarız, bakarız, okuruz. Deriz ki bir dakika. Bugünkü hükümet az İslam olması bizim için yetmez. Tam İslam olacak. Tam İslami'den de kastım şudur, şudur. Şirksiz İslam. Adamın kendi başımızdaki insanın şirki olmasa, küfür olmasa, yaptığı eylemlerle haramların konusunda fasık diyebilirsiniz. Ama başımızdaki insan Allah indirdiğiyle hükmetmediği takdirde Kur'an diyor ki o Müslüman değil. Maide suresinin 44. ayetinde. Ama evliya ulema müftedit alim onu açıklıyor ne demek istediğini. De. Ney mesela? Nasıl bir açıklama yapıyor? Sana şöyle olur. Sen namazından niyazında olursun. İbadet taadden bulunursun. Sana Müslüman denilir. Dinin 10 emri var ya, 10 emri de yerine getirmek lazım. Ama ne oluyor? Ben sana birçok çevremizde var. Aşırı solcular vardı, hapis yatmışlar vardı. Biz bunları anlattık. Şu anda bunlar Müslümandan İslam'dan bahsediyor. Evliya Belamadan bahsediyor. Belamed Hoca'ya düşmanlardı. Şimdi onu dinliyorlar. Şimdi yavaş yavaş olur. Peygamber Efendimiz de geldi. Herkes hemen Müslüman olmadı ki. Yıllarca sabır etti. Savaşlar oldu. Harp darp oldu. Ondan sonra güçlendikten sonra Mekke de İslam yayıldı. Buralara kadar da sahabe-i ikram geldi. O peygamberin usulü, metodu, menheci şöyleydi. O günün Darun Nedvesi, bugünün Türkiye Büyük Millet Meclisi. O günün Tarun nedvesinde meclisler kuruldu, kanun koyarlardı, kendi işlerinde doğru yanlışı belirlerdi, yasağı meşru belirlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu ve sellem ilk davet zamanlarında oraya davet edildi. Bu tebliğini, bu davetini bırak, gel bizim aramızda makam sahibi ol, vekil ol, bunu istemiyor isen sana mal verelim ya da bunu da istemiyorsan sana en güzel kadınları seçelim dediğinde Resulü ve şöyle demedi. Ya ben meclise gireyim, meclisten bu memleketi, Mekke'yi değişim demedi. Dedi ki doğru böyle değil, ben bana vah yoluna uyacağım ve doğrunun yanında kalacağım dedi ve Peygamberin sahabesi de o doğrunun yanında ne oldu? Toplandı. Ama kimse sisteme girmedi. Buraya dikkat edelim. Kimse o günkü batıl şirk sistemine girmedi. Biz bugün niye bu batıl şirk sistemine gidip beş yılda bir oy kullanıyoruz? Size demezler mi? Ya sen Müslüman değil misin? Evet. E ne işin var bu demokraside? Demokratlar buraya gelir demezler mi? Kilise gibi düşünün. gücümüz yok, düzeltme gücümüz yok. Peki kime oy verelim abi? Seninle şu andan kim var mesela? Şu an İslami bir rejim olmadığı takdirde sizin oy vermeniz düşünülemez ki yakın kim var? Yine AK Parti var. Ben şöyle bir örnek vereyim. 10 tane hırsız, 10 tane fahişe, 10 tane kumarbaz var. Önünüze koyuyorlar. Diyorlar ki, ya bunlardan birisini seç, istersen hiçbirini seçme. Ne yaparsın? O zaman tabii hiçbirini seçmiyorum dersin ama şu anda... E bugün bu şirk dediğimiz şey bunlardan yapıyorum. daha büyük ama. Tamam şu anda da biz oyumuzu kullanmazsak, ben doğuda da görev yaptım. Doğuda da mesela bazı işler yaptım. Bu dış güçler var, adam gelir der ki burası İngiltere'nin, burası Rusya'nın. Senin gücün kırılır, ordun kırılır. Tamamen bu topraklarda olmaz. Size Allah evet. subhanahu ve kendi kitabına göre sorgulayacak. Coğrafyaya göre, topluma göre yani o günkü stratejiye, o günkü duruma göre sorgulamayacak evet, ki bizi. Ben sana şunu söyleyeyim abi sen ayetlerden bahsettin. Biz ayetleri şimdi kendimiz okursak dediğin gibi okuyalım güzel olur, sevaba gireriz. Ama e, İmam-ı Azamlar var, İmam-ı Şafi'ler var, müştehit evliya bunları yorumladı. Bunlar bugünkü sistemin hiçbirini desteklemiyor, desteklemiyor. İmam-ı Ebu Hanife. E, Senin dediğin gibi olursa ne olur biliyor musun? Ankara derler ki Fransa'nın, orası İngiltere'nin bu topraklarda olmaz. Bak ezan okundu istersek gideriz. Bu dönem bunlar doldu. O zaman gidecek de bulamayız. Ben Müslüman'ın diyecek kimseyi de bulamazsın. Senin bu borusa memleket dağılır. Yoksa ben senin dediğini biliyorum. Sen iyi diyorsun herkes Müslüman olsun ama olmuyor işte. Adam hapis yatmış, aşırı solcu, Moskova'da yatmış. Ben ona 10 on sene anlattım. Yeni yeni evliya menkıbelerini dinliyor. Bu adamı anlatabilmen, konuşabilmen zor. Ben yine başka adamlardan bahsetmiyorum. Yine söylüyorum. Sen Sence ve ben o zaman kimseye oy vermeyelim. Senin başına gelsin o şey vardı. Bu 2000 krizinde geldi. Yaşında var mı yok mu bilmiyorum. Belki hatırlarsın o 80'ler, 90'ların başında birisi gelsin o zaman Amerikalı adamı. Buraya istediği gibi yön Etsin, senin de uçağın da olmasın, alet edavatın da olmasın. Ondan sonra hiçbir şeyin de olmasın. Tamamen biz şeriat gelecek, gelişmesini istiyoruz ama bu kafayla gidersek o da gider elimizden, memleket dağılır. İslam'ı birbirimize tebliğ edeceğiz, İslam güçlenecek. Tamamen memleketi silelim, yeni baştan memleket kuralım dediğin zaman olmaz. Osmanlılar'da cenaze namazı kıldıracak imam yoktu. Devlet yönetimi daha da kötüye gider, olmaz. Adam cami yıkılıyordu. Artık 2000'den önce AK Parti gelmeseydi diyeceklerdi ki kilise gibi dışarıdan ezan okunmasın, içeriden okunsun dediler ve yapıldı da bu bazı yerlerde. Bak biz bunu Şimdi yine şu usule dönmek evet. istiyorum bak. Hatırlatmak evet. istiyorum. Bugün bak Müslümanız sakallı sarıklarımız var. Uyundan geldi boğdu. Şunu Şimdi anlatmak istiyorum şu an. Sünnetten bahsediyorsun ama sen müştehit olmadığın için ben de olmadığım için biraz yanlış yorumluyorsun. Sen onun için İmam-ı Azam okuyacaksın. İmam-ı Rabbaniye okuyacaksın. Şah-ı Nakşibendiye okuyacaksın. O sana anlattıklarından yola çıkacaksın. Yoksa memleket giderse öyle olur. İmam Ebu Hanife'ye göre bugünkü sistem tağutu bir sistem. Tamam da daha kötü. Tağutu da reddetmeyen bir insan Müslüman olamaz İmam Ebu Hanife'ye göre. Peki sen iki arkadaş seçme olasılığın var. Biri haram işliyor, biri tamamen gavur. Hangisini sen seçersin? Seçeceğim şeye bağlı. Ne için yani seçeceğim ben bunları? Dost olmaya, dost olmaya, hangisini seçersin? Hiçbirini seçmem. Ya, o zaman sen de yalnız kalırsın. Ve Allah yani... subhanahu rızasını celb miyim? Sürüden ayrılanın kurt kapar. Öbürü... Hangi sürüden ama? Hangi sürüden? Küfür sürüsünden ayrılmamızı İslam emrederken Diyorum, şeriat gelsin, devlet gelsin ama şu anda gelme olasılığı yok. Ben ne yapılması gerektiğini kendi fikirlerimi inşallah anlatayım. Aklınıza takılan bir yer varsa onu söyleyin. Bak, Suriyeliler o düşüncedeydi. Şimdi yerleri yuvalarda dağılıyor. Hayır Suriye o düşüncede değildi. Suriye'nin başında tamam. faşist tamam. diktatör vardı. İslamı tamamen yaşayalım ama şu anda öyle bir olasılık yok. En azından. Ama siz böyle derseniz, başka söyle derse, öbürü öyle derse nasıl olacak mesela? Bakın şöyle anlatayım inşallah. Mesela siz bu sisteme icabet ettiğiniz sürece bu sistem yaşayacak. Bir sistem icabet edildiği zaman nasıl ki bir dükkan, Müşterisi olmadığında kapatılmak zorunda kalınır. Bugünkü sistemde müşterisi olmadığı takdirde ilerleyemeyecektir. Bu sürecin ne kadar uzun olup olmadığı Allah halim. Ama Allah سبحانه و sizi öldünüzde şu an öldünüz öldükten sonra kendi kitabına göre sorgulayacak. Ey Zana kulum, ey kulum o günkü zaman, o günkü sistem senin için bir imtihan konusuydu ama evet. sen yo anlatayım inşallah, o günkü sistem senin için bir imtihandı. Evet. Ama sen benim hükmümü kabul ettiğini söyledin ama şirk dediğimiz şey Allah'ın özelliğini başka varlıklara vermektir. Evet. Şimdi anlatayım inşallah, İnşallah anlatayım. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Allah subhanahu aslında kendisine ait bir özelliği kendi üzerine almış, kanun koymakta. Rab dediğimiz şey manası itibariyle kanun koyucu, terbiye edici manalı gelir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi açısından kanun koyuyor. Şimdi bir Müslüman olarak ben Rabbimi seviyorsam isem ve Rabbime şirk koşmuyor isem Rab isminde, Melik isminde, Hakem isminde Allah'a şirk koşmuyorsam ne yapmam lazım? Bunların bu koyduğu kanunlarla hükmedecek bir adamı seçmemem lazım. Çünkü Allah diyor ki kulum Melik yok. benim. O zaman şirk koşacaksınız ebedi cehenneme gireceksiniz. Böyle olacak. Şirk nedir abi? Bir şirk Teala'nın özelliklerini başka bir varlığa vermektir. Bugün hükmü Allah'tan başkasına verenler de şirk koşmuş olur. Sana söylüyorum bak şu adam yanlış bir şey yaptığı zaman sen ben Müslüman olarak bunu uyaracağız. Bak bu dinimize yasak pistiş, bunun vebali var, sana da var, bana da var, var deyip uyaracağız bunu. Müslümana, İslam'a çekeceğiz. işte daha önceki yönetimler tamamen İslam karşıtı oldukları için. Bak şu an Benim anlaşılmadı. Ben seni anlıyorum dediğini. Sen diyorsun ki İslam gelsin. Herkes Müslümandan, İslam'dan bahsine ama öyle İmam Rabbani gibi dü aslında dünya kelamı daha iyi konuşmadı diyor. Sen diyor ki bırak dünyalık için birine zarar vermeyi. Öyle bir adam olmadığı için en azından bunlar İslam'a yakın. Şu anda teknolojik gelişmeler oluyor. Teknolojik gelişme olmazsa gibi oluruz. Siz madde olarak düşünüyorsunuz ama şöyle diyeyim. Merhaba Allah i̇şte sebeplerle. bakın geçmişte Eyke kavmi, Tubba kavmi, Reis kavmi, Nuh kavmi. Eşke, bir dakika da bir anlatayım. Abi. Anlatayım da bu şu duruma, şu duruma cevap vereyim. Yapalım. Tamam. Bu durumu anlatayım. İslam'ı bilmeyip de bildiğini zannedenler var. Sen müştehitlere uymazsan alim ülema'yı yorumlayanlar yani var. Müştehitler bugünkü sistemi diyorum ki küfür ve şirk rejimi olarak yorumluyor. İmam Ahmet bin Ambeli, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Sevri, İmam Evzay Bugünkü sistemin şirk sistemi olduğunu anlatıyorlar. E şirk sistemi olduğunu söylüyor iseler. E biz de onlara icabet ettiğimizi e söylüyor isek. E geri durmamız lazım, belli durmamız lazım. Şirke girmememiz lazım. Çünkü Allah diyor ki Allah şirk asla bağışlamaz. Ondan sonra dilediği kimse için, dilediği dini bağışlar. Sana, senin kendi inancına uygun bir sistem önüne koyana kadar, bir dakika, işte bu toprak sevdasından dolayı ahiretimizi yakmayalım diyorum. Ama toprağa da biz vazgeçelim demiyoruz. Şirk üzere, hayatımız yaşadığımız sürece bu toprağın bize bir faydası yok. Biz bu toprağın üzerinde muvahhid olarak yaşadığımız zaman Allah subhanahu ve Taala'nın katında bir değerimiz olacak. Şimdi şirk var, günah var. Ve Müslümanlıktan sana bahsettim ya, buraya gidersem, yanlış bir şey yaparsam, şirk koşmuş olmuyor, bir dinden çıkmıyor, bir günah işlemiş oluyorum. Hayır, hangisinde günah işlemiş olsun? Hüküm Allah diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. Ya da diyor ki Allah Allah hükmünde hiçbir ortak kabul etmez. E şimdi baktığımız zaman bugünkü Allah'ın hükmünü ortaklar kim? CHP, MHP Değil ki adam Ama ne yapıyorlar? Yönetiminde orada aşağı Neyle hükmediyorlar? Senin üstünde yönetici olmak hayır. Ben size uzun Peki an... ne hükmediyorlar mesela? Onu söyleyelim. Bir düşünelim inşallah. Yani neyle hükmediyorlar? Değiştirmesi zor şu Bak anda... değiştirmekten bahsed. Demek ki doğru yani. Doğru mu? Eskiden cami yapılmıyordu. Cami yapılıyor mu? Anlatsam güzel olur. Türklerdeki Araplara verilen derslerin aynısını anlatıyor. Hangi mesela? Hani Ondan daha aldılar. Ondan bak. Şu anda Şii oldu. Ama bu söyle. hakaret olmaz mı mesela? Bugün resmen dediğiniz şey benim de söylediğim bir şeyler, muvahhidliğin inancında olması gereken ilkeler. Bugün bir, bir dediğim valla haram yerse şirk mi koşmuş olur günah işlemiş olur. Haram, şirk de haramların içerisindedir ama Allah subhanet Ali şirki asla bağışlamayacağını söylüyor. İşte mesele burada sorun yaşıyoruz. Allah Kur'an'da şirkten haram olarak bahseder. mehl cemaat mezhebindeki alimi okuman lazım. Eğer okumaz isen burada Hacı Bayram Veli var mesela çok çeşitli kitaplar yazdım. Sen alim ünemayı oku. Eğer okumazsan ne olur biliyor musun? O 1853 yasası buydu işte Araplara dayattılar. Bizde biraz Kürtler, Alevler ona takıldı. PKK'da ondan oldu. Yoksa memleket de gider elden. Sen gidecek cami de bulamazsın. PKK, Nemut-u Türk'üm diyene diyen insanlar yüzünden oluşmadı mı sizce? Yani tabela tabela nemut Türk'üm diyene asan insanların Kürt olan insanlara diktat ettikleri Türk'üm doğruyum sözünden dolayı oluşmadı mı? o Kürtlere yapılan işkenceden dolayı oluşmadı mı? Ben sana şunu söyleyeyim abi sen ehl-i sünnet vel cemaat mezhebine gir onların kitaplarını... bize ehl-i sünnet vel cemaat dediniz. Yok değilsin sen öyle olduğunu zannediyorsun. Niye mesela Yok, değilim değil olduğumu niye söyledin onu anlayalım. Şimdi ben gittim haram işledim ya ben mı olurum şirk mi koşmuşum? Hırsızlık yaptığınız zaman haramdır, zina yaptığınız haramdır, yani iş içerseniz haramdır. Zaman. Ama hükmü Allah'tan başkasına verirseniz bu şirktir. Hükümü Allah'tan başkasına vermedi adam getirmiş devletim yönetimindeyim ben diyor. Peki, örnek söylüyorum ben şöyle gitsem tamam ben şöyle desem Çıktı, adamlar da Medine'i bırakmadı. Şu anda meclise bak, turbanlık kadın geliyor. Ben sana şunu söyleyeceğim abi, ee, adamların istediği de bu. Müslümanlar birbirine düşsün zaten düşürdüler 150 senedir. Müslümanlar birbirinden ayrılsın. Yok yok, sizin yapacağınız şey ağabey el cemaate girin. Araplar da aynı böyleydiler, şimdi yatacak yer bulamıyorlar. Bak, mezar yeri bulamıyorlar bir karış toprak. Cenab-ı Allah Kim ya, bulamıyor mesela? Şu an Suudi Arabistan'ın mesela Türkiye'den var? ekonomisi gayet e, iyi. Eşya oldular, vahib oldular. Senin eşya... e, biz de bugünkü memlekete demokrat oldu, layık oldu. Müşrik oldu. Hemen olmuyor. Peki niye demokrasi buraya geldi, layıklık geldi, anayasamıza bizim girdi? Bana onu da söyle. Mustafa Kemal yüzünde. Mustafa Kemal niye peki geldi devletin başına? Niye geldi? Aynı dediğim gibi önce Rusya, sonra İngiltere örgütledi Ermenileri. Çok taviz verdiler. Verdiler, makamlara getirdiler. Getirdiler, adamlar içeriden dağıttı. Ondan sonra tamamen memlekette elde, elden gidecekti. Yine dediler ki Mustafa Kemal de yine onlar kendi adamıydı. Getirdiler. Elimizde burası kaldı. Yoksa bu da olmayacaktı. Ben sana bak söylüyorum. Sen anlamak istemiyorsun. Cenaze namazı kıldıracak adam bulunm tam unutuldu. Anladım. Çok teşekkürler. Şimdi hacılarda her şey diyor şirk şirk ya her şey şirk değil ki. Şeye şirk şey şirk demedik ki. değil. Bunlar o ağzından konuşuyor. Yavuz ağzından. Onlar da Biz de yavuz ağzı dediniz. Sen o ağzından konuşuyorsun. Bak adamlar ajanlar. Kur'an ve sünnet üzere konuşmak Kuran ve sünnet üzere konuşmak eğer Yahudi ağzıyla, evet, Mossad ağzıyla konuştuğumuz zaman Her şey şirk olmaz. İslam'ı bilmeyen Laz'lar kim? Haram yerse günah işlemiş oluruz. Şirk olmaz değil mi? Doğru mu acaba? Bak, bak o da İslamcı. Şirk ne olur? Firavun gibi olursun, Nemrut gibi olursun haşa ben Allah'ım deyip çıkarsan olursun. Ben mollayım hacı. Şirk ayrı bir şey, günah ayrı bir şey. Ben günah işlersem, nedir şirk? Şirk nedir? Sen ilahlık tarslarsan, haşa Allah'a karşı gelirsen olur. Yoksa bu adam günah işledi, inen Müslüman'dır, cenaze namazı kılınır. Şirk ayrı, o ayrı. Ama bu zihniyette olursak, aynı Araplar gibi yarı adamlar, Arapları dağıttılar. İşte adamın istediği bu zaten, siz de ona çanak tutuyorsunuz. Allah razı olsun demiyorum, İyi akşamlar diliyorum. Hani İngiliz yavrunun emellerine çanak tutmayın, memleket dağılır abi, o şekilde olur. Tamam, tamam. E, tam da şey şey diyor, ajanı, tamam tamam İngiliz yani, ajanı falan. İngiliz değil, işte, tamam. 90'dan beri bak, niye ya şöyle bir şey oluyor mesela yani Kur'an ve Sünnet'e göre konuşulduğu zaman evet, insanları yani. İngiliz acını yapmak hoş bir şey değil. İngiliz Tamam. Anladım. Tamam. Mm-hmm.